Arkadaşlar merhabalar bu videoda mikro orijinal yayınların hazırladığı tet Geometri Soru Bankası kitabındaki doğrudu açı konusundaki ek çizim yöntemleri konusundaki soruların çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Ek çizim yöntemleri. doğru açıda iki tane ek çizim yöntem var. Bir, paralel doğruları uzatıyoruz ama bu bize biraz tehlikeli olabilir. Bizim için tehlikeli olabilir. Nedeni? Çünkü üçgende açıyla da ilgili sorular gelebilir. Daha üçgende açıyı görmediğimiz için o yüzden bunu çok fazla tercih etmeyeceğiz. Ama çok karışık sorular da bunu da tercih ettiğimiz yollarda olacak. İkincisi de şu arkadaşlar. Soru özellikle çok çok karışıksa sivrilen yerden paralel çizmek en etkili silahımızdır. Buradaki en garip sivrilen yerden paralel çizdiğin zaman da olay bitecek. Hadi bakalım örneklerde bunu göreceğiz zaten. Şunlar birbirine paralel verilmiş. bu birbirine paralel verilmiş. Z kuralı, U kuralı, M kuralı herhangi bir kural yoksa o zaman ek çizim yapacaksın. Ek çizimde sivrilen yerden paralel çizme, al buradan çizdin. İstersen paralel doğruyu da uzatabilirsin buradan böyle. Ama üçgenle uğraşırsın. O yüzden üçgenle uğraştırmak istemiyorum size. Hocam buradaki u kuralından dolayı burası 50 derece yapar. Buradaki u kuralından dolayı da burası kaç derece yapar? 60 derece yapar. E, Şunun tamamı da hop şöyle 60 artı x artı 50 de kaç yapmak zorunda? 180 yapmak zorunda. Şu x'in toplamı 110. x de böylelikle 180 eksi 110 olur. Yani kaç yapar? 70 yapar. Örnek bir 70 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Evet bakıyoruz Z kuralı, U kuralı, M kuralı yoksa ne yapıyoruz? Sivilen yerden paralel çiziyoruz. En garip sivilen yer burası. Yani en alttaki ya da en üstteki oluyor genelde. Hocam çizdik. Şununla da şu paralel oldu. Bununla da bu paraleldi ya otomatikman bununla da bu paralel oldu mu oldu? Sayılara bakalım. Hocam U kuralından dolayı hop burası 70 yapar. 180' e tamamlayan açısı. Burada da U kuralından dolayı burası da 80 yapar. Yani burada da 80, X ve 70'in toplamı. 80 x ve 70'in toplamı eşittir 180 olacak. Şu ikisinin toplamı 150 yaptı. X de böyleydi. 180 eksi 150'den kaç derece çıkar? 30 derece çıkar. Örnek 2 30 yaptı. Geldik örnek 3'e. Evet bunları paralel vermiş. Z kuralı, U kuralı ya da M kuralı yok. Ne yaparız? En garip yerden, sivrilen yerden paralel çizeriz. Abi de şunu da göstermek istiyorum ya. Şu paralel doğruyu uzatayım. Üçgenden de çıksa olsun. Fark etmez. Hocam şu paralel doğruyu uzatınca yöndeşlikten dolayı burası kaç derece oldu? 70 derece oldu. 70-30 daha 100. Buraya kaç derece kalır? Üçgen iç açıları toplamı 180'den 80 oldu. Bak üçgen bilgisini kullandık. Hocam doğru açı var. X de kaç yapar? 180'e tamamlayan açısı 100 derece yapar. Yani örnek 3 100 yaptı. Sivri yerden paraya çizerek de tabii ki sonuca rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. O da size ödev olsun. Geldik bir sonraki soruya. Bakıyoruz. Sonra da Z kuralı, U kuralı, M kuralı maalesef yok. Ama iki paralel doğru arasında bir tane sivrilen yer var. Büyük ihtimalle M kuralıdır. Ee, ne yapacağız? Paralel doğruları uzatalım. Şöyle uzatalım. A direk M çıktı. Ya da sivrilen yerden paralel çizip Z'den dolayı hocam atmış. U'dan dolayı da 40 deyip cevaba 100 diyebiliriz. Ya da ne yaptık burada? Paralel doğruları uzattık. Hocam şöyle bir M kuralı çıktı karşımıza. Burası lazım bana. E 140'ın 180'e tamamlayanı. Yani 40 yapar burası. E şöyle M kuralından şununla şunun toplamı x'e eşit olmaz mı? Olur. x 60 artı 40'a eşit olacağından 100 derece yapar cevap. Örnek 4 100 oldu. Geldik örnek 5'e. Şekil çok karışık gibi. Ne yapıyoruz? Öncelikli olarak böyle 150 derece geniş açı falan olduğunda şu paralel doğruyu uzatın kardeşim. Sonrasında şu paralel doğruyu uzatarak da yapabilirsiniz. Ya da sivrilen yerden paralel çizerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun yok. Evet sivrilen yerden paralel çizelim biz. Genelde bu şekilde yapacağımızı söylemiştik. Aa hocam şurası kaç derece? 30 derece. Ve şu C noktası iki paralel doğru arasında sivrilen yer. Yani şurada bir ne oldu? Şurada bir M kuralı çıktı arkadaşlar. Yani şu açıyla şu açının toplamı 120 yapacak. Şuraya A dersem A artı 30 eşittir. 120 olduğundan A'yı kaç buluruz? 90 buluruz. Evet A açısı 90 derece. Sonra 90-40 ve şurada kaçın toplamı 180 yapacağından dolayı 90-40 daha 130, 180'e tamamlayan 50'dir. Şurada da bir U kuralı var. X artı 50 de kaça eşit olacaktır? 180'e. X'i de böylelikle 130 derece olarak buluruz. Yani örnek 5'i 130 derece bulduk. Geldik örnek 6'ya. Şekilde aynı renkte gösterilen uzunluklar birbirine paraleldir. Şununla şu paralel. Hocam şu paralellikler verilmiş bize x kaç derecedir diye soruluyor. Şunlar da birbirine paralel. Öncelikli olarak kırmızılar paralel ya. Şöyle bir m kuralı var mı arkadaşım? Var. Yani şu açıyla şu açının toplamı şuna eşit olmak zorunda. 80 ile 30 burası yapar. Kaç yapar? 110 yapar. E hocam burada bir u kuralı var. Toplamları da 180. 110 artı x eşittir 180 olduğundan x'i de böylelikle 70 derece olarak buluruz. Ve böylelikle bu testi bitirdik. Yani açılardaki ek çizimlerle alakalı testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kazanın testi. Yani ek çizim yöntemlerinin kazanın testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.